z 1 ve z 2 iki farklı karmaşık sayı ve z eşittir 1 eksi tz 1 artı tz 2. T 0 ile 1 arasında bir reel sayı olsun. Arg w ifadesi w karmaşık sayısının esas açısını belirtir. Esas açı, karmaşık sayının konum mektörünün reel eksenle yaptığı açı. Bunu çizeyim. Bir argant diyagramı çizelim. Bu imajiner eksen, bu da real eksen. z karmaşık sayısının esas açısı şu açı olacak. fi eşittir z. İkinci kısım bize bunu söylüyor. Şimdi bu seçeneklerin her birinin doğru olup olmadığına bakalım. Bu soruda birden fazla seçenek doğru olabilir bu arada. Önce z eksi z 1'in büyüklüğünün ne olduğunu bulalım. Önce z kısmını yapalım. z1'i dağıtayım. z1 eksi tz1 artı tz2. Bundan z1'i çıkarıyoruz. Yani eksi z1. Bu ikisi birbirini götürür. t'yi dışarı alırız. Yani bu t çarpı z2 eksi z1'in modülüne eşit olur. İlk derim böyle. z eksi z2'nin büyüklüğünü bulalım. Z eksi z 2'nin büyüklüğü için z'yi yazalım. 1 eksi t z 1 artı z 2. Bundan z 2'yi çıkarıyoruz. 1 eksi t çarpı z 1 artı t z 2 eksi z 2'nin büyüklüğü. Burada ne yapabiliriz? T eksi 1'i dışarı alırız. Bu iki terimde z 2'yi dışarı alırız. Bu, 1 eksi t z 1, Artı t eksi 1z 2'nin büyüklüğüne eşit. Bu kısmın büyüklüğü buna eşit. Şimdi bu ifadeyi şu ifadeye eklediğimiz zaman ne olduğuna bir bakalım. A seçeneğinde böyle yapılıyor. Bunu sadeleştirmeye çalışalım. Bu t çarpı z 2 eksi z 1'in büyüklüğü olur. Artı şuradaki ifade. Bu ifadeyi yazmadan önce peki nasıl sadeleştirebilirim? 1 eksi t ve t eksi 1 var. Şuraya biraz değiştirerek yazıyorum. 1 eksi t z1'in büyüklüğü, buraya 1 eksi t koyuyorum ama başına eksi koyalım. Yani eksi 1 eksi t. Yer değiştirelim. Eksi 1 eksi t eşittir artı t eksi 1 z2. Şimdi buradaki ifade. Burada 1 eksi t olduğu için 1 eksi t parantezine alırım. 1 eksi t çarpı z1 eksi z2'nin büyüklüğü. Bunu kopyalayalım. Bu ifade artı şu ifade. A'daki ifadeyi böyle sadeleştirdim. Bakalım daha sadeleştirebilecek miyiz? t bir skaler. t sıfırla bir arasında. Bize burada t'nin sıfırla bir arasında olduğunu vermişlerdi. Öyleyse bu pozitif. Buradaki değer pozitif. Ve bu da pozitif olacak t 0'dan büyük, 1'den küçük. Yani bu da pozitif olacak. Bunlar skaler, bunlar pozitif değerler. Tüm adımları yazmaya dikkat edelim. Şimdi bu eşittir mutlak değer t çarpı z2 eksi z1'in büyüklüğü artı mutlak değer 1 eksi t çarpı z1 eksi z2'nin büyüklüğü z1 eksi z2'nin büyüklüğü, z2 eksi z1'in büyüklüğüne eşit olacak. Bunlar ters yönde iki vektör veya birbirinin eksisi olan iki karmaşık sayı. Ama mutlak değerleri ve büyüklükleri aynı olacak. O nedenle buraya da z2 eksi z1'in büyüklüğünü yazalım. Böyle yapmamın sebebi, burada da aynı ifade olursa dışarı alabilirim. z2 eksi z1'in büyüklüğü ile z1 eksi z2'nin büyüklüğü aynı miktar. Çünkü sadece yön değişiyor. Şimdi bunu nasıl sadeleştirebiliriz? Mutlak değer t, t'nin pozitif olduğunu hatırlarsanız, bu t'ye eşit olacak. Mutlak değer 1 eksi t, bu da pozitif, yani 1 eksi t olacak. Bu ifadeyi dışarı alabiliriz, yani t artı 1 eksi t çarpı z 2 eksi z 1in büyüklüğü olarak buluruz. Tler birbirini götürür, sadece 1 kalır. Yani bu, z2 eksi z1'in büyüklüğüne eşit olur. Böylece a seçeneğinin doğru olduğunu görmüş oluruz. Bu artı şu, gerçekten buna eşit oluyor. Çözmeyi burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda diğer seçenekleri denemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.